Merhaba sevgili terazi burçları. Ocak 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Koca bir yılı geride bıraktık. Şimdi ise e, oldukça ilginç bir seneye giriş yapıyoruz. Sizin için 2021 senesinde bir takım taşlar yerine oturmaya yavaş yavaş başlamış olabilir. 2022 senesinde de e, özellikle iş hayatınıza dair, sağlığınıza dair, gündelik rutinlerinize dair bir takım şanslar ve fırsatlar elde ediyor olacaksınız. Eğer yıllık yorumlarınızı dinlemediyseniz Oynatma listelerinden yıllık yorumlarınızı dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bunun yanı sıra ay düğümlerinin akrep ve boğa aksına geçişine ilişkin bir videoda paylaşmıştım. Kanalımda onu da dinlemediyseniz dinlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir de yorumlarda 2021 senesinde yaşadıklarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Özellikle 2020 senesi sizin için oldukça zorlayıcı geçmiş olsa da 2021'de yavaş yavaş bir yapılanma sürecine geçiş yaptığınızı düşünüyorum. Şimdi bakalım. Ocak ayı gündemine. 2 Ocak tarihinde Merkür Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçecek. Merkürün Kova burcu geçişiyle beraber o ev, yuva, aile temaları, yaşadığınız yer, zaman zaman aile içerisinde çözülmesi gereken mevzular gibi kavramlardan uzaklaşıp biraz daha hayatın keyifli yanlarını ele almaya başlayacaksınız. Burada özellikle yalnız olan Terazi burçları için yeni aşk haberleri, teklifleri gündeme gelebilir. Çocuklarınızla alakalı özel ee, durumlar ortaya çıkabilir. Bunların yanı sıra aynı zamanda bir takım yatırımlar, projeler, kendi tasarımınızla alakalı konular gündeme gelebilir gibi gözüküyor. Aşkta keyifli zamanlar, daha çok eğlencenin sizi mutlu eden konuların gündeme geleceği, belki hobilerinizle alakalı bir takım şeyler başlatacağınız bir süreç söz konusu olacak. Yine 2 Ocak tarihinde Oğlak Burcu'nun 12 derecesinde bir yeni ay meydana geliyor. Ee, yeni aylar taze başlangıçlar, taze enerjileri sembolize eder. Sizin dördüncü evinizde. Burada e, özellikle geçtiğimiz aylarda uğraş verdiğiniz o ailevi konu, ev, yuva, taşınmaz, belki bebeğinler, belki aile içerisinde çözülmesi gereken konular, durumlar, her neyse. Bununla alakalı artık bir karar alıyorsunuz ve harekete geçmeye başlıyorsunuz. Belki birçoğunuz taşınma, yer değişimi, konfor alanını terk etmek gibi gündemlerle de meşgul olabilir veya aileye yeni bir üye katılabilir. Birçoğunuz belki evlilik kararı da alabilirsiniz. Bir şekilde konfor alanınıza yeniliklerin geleceğini görüyoruz. 3 Ocak tarihinde Jüpiter'in ay düğümleriyle karesi meydana gelecek. Jüpiter Aralık 2021 itibariyle artık kova burcundan çıkıp balık burcuna yerleşti. Bir derece kadar ilerlemişken artık o son ikizler yay aksını sallıyor olacak, son kez sallıyor olacak ve burada bir buçuk yıl boyunca bize anlatılmaya çalışılan konular, dersler her neyse buna ilişkin bir hatırlatma yapacak aslında 3 Ocak'taki bu etkileşimle beraber Jüpiter. Çünkü Jüpiter sert açılarda olayı biraz daha abartmak, büyütmek, çoğaltmak gibi özellikler gösterir. Her ne kadar bizim bolluk, bereket, şans gezegeni olarak yorumladığımız bir gezegen olsa da ay düğümleriyle teması özellikle kadersel olarak artık bir şeyleri değiştirmediysek bir buçuk yıl boyunca değiştirmek mecburiyetinde kalacak kadar büyük bir konuyla karşı karşıya kalacağımızı gösteriyor arkadaşlar. Nedir bu etki? Jüpiter Balık Burcu'nda 6. evimizde ikizler ve yay aksına baktığımızda ise 3 ve 9 aksında olduğunu görüyoruz. Burada özellikle ikizler aksının yani kuzey ay düğümü yönünün haritanızda 9. eve ilerlemiş olması ve yay burcunun 3. evinizde bulunması yeni bir yola doğru girme noktasında artık o fikir, özellikle iş hayatınızı, gündelik rutinlerinizi değiştirecek o konu her neyse, çok alışık olmadığınız için, bilinmediğiniz için, aşina olmadığınız için, etrafınızdaki insanlar gibi olmadığı için, etrafınızdaki durumlar gibi olmadığı için tereddüt ettiğiniz ne varsa artık bu durum bariz bir şekilde karşınıza çıkıyor. Burada Jüpiter'in bu geçişiyle beraber aslında bu, Sanki yeni bir düzen, yeni bir rutin oluşturmaya başlayacaksınız ama bu daha önce alışık olmadığınız bir düzen ve rutin gibi gözüküyor. Burada biraz daha bir buçuk yıl boyunca almaya çalıştığınız mesajları şöyle bir gözden geçirin derim. Belki de farklı açılardan durumu değerlendirmeniz gerekiyor. Belki de bakmış olduğunuz açı oldukça dar. Bugüne kadar alıştığınız çevrelerden gelen, bugüne kadar konuştuğunuz insanların fikirleri olabilir. Yeni insanların, yeni fikirlerin peşine düşmek... Fayda sağlayacak zaten e, bu süreçte bu gerçekle yüzleşiyor olacaksınız sevgili terazi burçları. 14 Ocak tarihinde Merkür Retrosu başlayacak. Merkür 10 derece kova burcunda retro harekete başlıyor. Merkür'ün kova burcunda retro harekete başlamasıyla beraber özellikle Ocak başlangıcından itibaren ki gündemlerinizi tekrar ele almanız gerekecek sevgili terazi burçları. Hangi alanda bu etkileri hissedeceksiniz? Özellikle aşk hayatınız. E, aşkla alakalı çözülmesi gereken meseleler varsa, konuşulması gereken konular varsa bu retro sürecinde e, yeniden konuşmanız gerekebilir. Eski bir konunun tekrar gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra e, geçmişte kalan bir projeniz, bir hobiniz varsa bununla alakalı gündemler yine e, söz konusu olabilir. Biraz daha sanki hayatı daha eğlenceli, daha yaşanılır kılmak adına neler yapabilirsiniz? Bunlara odaklanmaya başlayacağınız bir süreci işaret ediyor. Merkür retro süreçleri. E, Tabi burada eski aşkların veya çocuklarla alakalı eski meselelerin ön plana çıkması da söz konusu. E, bunlara çok fazla itibar etmeyin ama çözülmesi gereken durumlar varsa da çözmeye gayret gösterin derim. 17 Ocak tarihinde Yengeç Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Burada özellikle Kasım 2021'den beri 27 derecenin ön plana çıktığını görüyoruz. Öncelikle Kasım ayında Boğa Burcu'nun 27 derecesinde bir tutulma meydana gelmişti. Akabinde, Aralık ayında meydana gelen ikizler dolunayı yine 27 derecede olmuştu. Şimdi ise yengeç burcunun 27 derecesi. Yani farklı evlerde, farklı burçlarda sürekli olarak 27 derecenin vurgulanması gerçekten özel bir mesajı işaret ediyor. Demek ki bir sürecin artık son adımlarını atıyoruz. Sondan bir önceki sürece yaklaşmış vaziyetteyiz. Ve bunu farklı alanlarda artık yeni bir yapılanma süreci olarak deneyimliyoruz gibi bir durum söz konusu. Yengeç burcu da sizin haritanızın 10. evinde sembolize ediyor. Burada kariyer hayatınıza dair, geleceğinize dair artık bir şeyleri tamamlamaya başlıyorsunuz. Sanki geçtiğimiz aylarda bunu fikirsel bazda artık tamamlamışsınız ve şimdi eylemsel olarak harekete geçmeniz gerekiyor gibi gözüküyor sevgili terazi burçları. Burada kariyer hayatınızda bir sürecin tamamlanması, yeni bir noktaya adım atmak gibi tezahürler söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra aynı zamanda artık hangi yönde gitmeye karar verdiğimi kestirebiliyorum, hangisinin benim için iyi olacağını değerlendirebiliyorum dediğiniz bir süreç var ama tabi Merkür Retro, Venüs Retro dolayısıyla düşünmeniz lazım. Geçmişten beri süre gelen ertelediğiniz ve ertelediğiniz bir kararsa şayet. Evet bununla alakalı adımlar atabilirsiniz ama yeni gelen fikirlere biraz daha ön yargıyla ve temkinle yaklaşmanız yerinde olacaktır. Aksi halde Retrolar bittiminden itibaren Tekrar durum değerlendirmesi yapmak zorunda kalabilirsiniz. Durumları tekrar gözden geçirmek zorunda kalabilirsiniz. Sevgili terazi burçları. 18 Ocak tarihinde Uranüs retrosu bitiyor. Uranüs 10 derece boğa burcunda düz seyrine başlıyor olacak. Tabi Uranüs retrosunun bitişi hemen Ocak ayı itibariyle hissedebileceğimiz bir etkileşim olmayabilir. Uranüs 2018 yılından bu tarafa Boğa Burcu'nda sizin 8. evinizde özellikle bir takım krizler yaşatarak size büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiğinizi söyleyebilirim. Bu süreç devam ediyor olacak 2023'e kadar ancak geçtiğimiz aylarda Uranüs'ün retro olduğu süreçlerde özellikle olayların kontrolden çıktığı, çok da kendi kararlarınızı alamadığınız, sürekli olarak birilerine gebe olduğunuz veya birileriyle e, beraber hareket etmek zorunda kaldığınız, e, bazı insanların size destek olduğu, bazı insanların sizi manipüle ettiği bir süreç yaşamış olabilirsiniz. Ve buradaki sürprizler çok fazla hoşunuza gitmemiş olabilir sevgili terazi burçları. Şimdi Uranüs Retrosu'nun bitimiyle beraber burada artık nelerden özgürleşmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Bakış açılarınız değişti hayata karşı. Özellikle psikolojik anlamda büyük bir dönüşüm sürecinden geçmektesiniz ve bu konuda daha cesur ve riskli adımlar atabilir vaziyete geliyorsunuz. Dolayısıyla Uranüs retrosunun bitimiyle beraber bu süreçte... Ee, esasında maddi konularda ortaklaşa gelir ve giderler konusunda güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Aynı zamanda eşinizin kaynaklarıyla alakalı sürpriz durumlarda söz konusu olabilir ama siz her ne yaşarsanız yaşayın. Bu alanda artık e, kontrolü elinize almış olacaksınız ve süreci daha iyi bir şekilde yönetir vaziyete geleceksiniz sevgili teraziler. 19 Ocak tarihinde... Güneş oğlak burcundaki transitini tamamlayıp kova burcuna geçiyor. Güneşin kova burcu geçişiyle beraber aşk hayatınız hareketleniyor sevgili terazi burçları. Ee, kova burcunda özellikle burada daha keyifli e, süreçler yaşamaya başlıyorsunuz. Hayatın artık tadını çıkarmaya başladığınız... Hobilerinize zaman ayırdığınız, çocuklarınıza zaman ayırdığınız, aşk hayatınızda özellikle daha güzel paylaşımlar yaşadığınız bir aylık süreç başlıyor olacak. Tabi yalnız olanlar için yeni bir aşk konusu da gündeme gelebilir, güçlü bir aşkın hayatınıza girişine şahitlik edebilirsiniz süreç itibariyle. 24 Ocak tarihinde Mars Yay Burcundaki geçişini tamamlayıp Oğlak Burcu'na geçecek. Mars'ın oğlak burcu geçişiyle beraber dördüncü ev konuları hareketleniyor. Bu da demek oluyor ki aile içerisinde zaman zaman gerginlikler, agresif enerjiler söz konusu olabilir. Temkinli olmakta fayda var. Aile içerisinde çok fazla konforlu hissedemeyebilirsiniz kendinizi. Bunun yanı sıra baktığımızda ebeveynlerle alakalı gündemler ön plana çıkabileceği gibi birçoğunuzun evle alakalı problemleri çözmesi gerekebilir veya taşınma süreçleri, emlak alımı satımı gibi gündemlerde yine e, bu dönemde karşımıza çıkabilir sevgili Terazi burçları. Ayı kapatırken 29 Ocak tarihinde Venüs retrosu bitiyor. Bu güzel haber çünkü Venüs sizin yönetici gezegeniniz ve eee Ay boyunca aslında retro pozisyonda sizi ciddi anlamda zorlamış olabilir hem maddi konularda hem aşk konusunda. Şimdi ise Venüs retrosunun bitmesiyle beraber Şubat ayında çok daha rahat enerjilerde olacaksınız. Özellikle aileniz, yuvanızla alakalı veya maddi manevi mülkleriniz, edinimlerinizle alakalı gündemlerde daha keyifli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Burada tıkanıklıklar varsa bunları çözmek adına daha ılımlı Karşılaşmalar yaşayabilirsiniz insanların artık size daha pozitif yaklaştığı bir süreç söz konusu olabilir. Birçok terazi burcu içinde sanki bu ay taşınma, yer değiştirme, ev alıp satma gibi gündemlerde söz konusu gibi gözüküyor açıkçası. Evet Ocak ayı gündemi bu şekildeydi. Umarım keyifli, huzurlu, sağlıklı bir ay olur sizler için. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve 2021 senesinde yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusal söyleceği hesabı veya evrensel kadim gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Mutlu bir ay olsun. Hoşça kalın.